Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım AYT Matematik 2023 kampında ikinci dereceden denklemler ve karmaşık sayıların small testinin çözümlerini yapacağız işte bu videoda Arkadaşlarım kamp kitabımızda hemen sana sayfa numaralarını hatırlatalım 28 ve 29. sayfalarda bulunan testi çözeceğiz arkadaşlarım bu videoda Evet kamp kitabımız ee, şu şekilde Biliyorsunuz ki açıklamalar kısmında da sevgili arkadaşlarım satış linki mevcut buradan kitabı satın alabilirsin Veyahut indirme pdf'i de ee, indirme linki pdf indirme linki de mevcut arkadaşlar buradan da pdf'inizi indirebilirsiniz Evet gençler hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim testimizin çözümüne Şimdi sorularımızı yaklaştıralım arkadaşlarım ve yaklaştırdıktan sonra da ilk soruya başlayalım. Bu testte tam 16 tane soru var ve tam anlamıyla konuyu sana pekiştirirecek bir test. Tamam? Şimdi a artı 3 x küp artı a artı b x kare eksi x artı 8 eşit 0. Bu eşitlik ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem belirtiyormuş. B hangisi olamaz diye sorulmuş. Öncelikle ikinci dereceden belirtiyor ya. Madem ikinci dereceden buradaki x küpün işi ne o halde bu x küpü yok etmek lazım nasıl yok edeceksin kat sayısını sıfır yapacaksın yani arkadaşım a artı 3 sıfır olmalı o halde a kaçtır Tabii ki eksi 3'tür şimdi bu cepte a nın eksi 3 olduğunu adımız kadar iyi biliyoruz şimdi a eksi 3 ise bak şurası ne oldu artık b eksi 3 oldu çünkü a eksi 3'tü Pekala madem ikinci dereceden denklem buradaki x karenin elimizde durması lazım. Avucumuzu alacağız onu hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Peki madem öyle b eksi 3 sıfır olmamalı diyoruz. b eksi 3 sıfır değilse b arkadaşlarım eksi 3'ü karşı yatarsanız 3 değildir. b hangisi olamaz diye sorulmuştu. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktı. Evet ikinci sorumuza geçtik. 2x kare artı 6x artı m eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1-x2 eşittir 9 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle x1 veya x2'den bir tanesini bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 2x1-x2'nin biz 9 olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra. Kökler toplamı olan x1 artı x2 elde edilebilir. Eksi b bölü a formülüyle. Ki burada b'miz 6 a'mız 2 olduğu için eksi 6 bölü 2'den eksi 3'tür arkadaşlar. x1 artı x2. Onu getireceğim, şurada yerine yazacağım bak x1 artı x2 eşittir eksi 3 ise bunları taraf tarafa toplarsanız eğer arkadaşlarım eksi x2 ve artı x2 birbirini götürür. 3 tane x1 gelir bunların toplamı 9 eksi 3 daha 6 yapar demek ki x1 kaçmış 2'nin ta kendisi. Madem x1 2 getir şurada yerine yaz bak bu 2 ise bu eksi 5'in ta kendisidir. Şimdi bize m kaçtır diye soruluyor. Kökler çarpımı olan x1 çarpı x2'yi biliyorsunuz c bölü a'ydı. Peki bunun c'si ne? M. A'sı ne? 2. M bölü 2. x1 2 idi. Bu da eksi 5'li çarpımları ne yapar? Eksi 10 yapar. O halde arkadaşlarım içler dışlar çarpımı yaparsanız m kaç gelir? Tabii ki eksi 20 gelir. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevabımız a seçeneği olacakmış. Dedik sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum 3. soruyla. 3x kare artı a artı 2x artı a eksi 9 eşit 0 denkleminin köklerinden biri eksi 2 olduğuna göre a kaçtır? Denklemin köklerinden bir tanesi eksi 2 ise arkadaşlar o halde ne, de, ne dememiz gerekiyor? Bu denklem bu, bu kök bu denklemi sağlamak zorunda. O halde arkadaşlarım bu eksi 2'yi götüreceğiz denklemde yerine yazacağız. Yani x gördüğümüz eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4 yapar 3 kere 4 12 gelir. Daha sonrasında bak şurası eksi 2 ya. İçeri dağıtıyorsun. Eksi 2 a. Eksi 4 gelir. Bak şurası a, a, a eksi 9 olacak. Direkt onu da aynı şekilde yazacaksın. a eksi 9. Bunun denklemi sağladığına göre eşittir sıfırı da sağlayacak tabii ki. Şimdi bakın. Eksi 2 a. Artı a da eksi a yapar. O eksi a'yı şu ikisinin toplamından gelen eksi a'yı karşıya gönderdim. Burası a oldu artık. 12. 4 çıkardım. 8. 9 çıkardım. Eksi 1 yaptı o halde a kaçmış arkadaşlar Eksi 1'in ta kendisiymiş bize a soruluyordu Doğru cevap b seçeneği olacaktı Devam ediyorum 4'le. A artı 1 çarpı x kare eksi 4 x artı 3 eşit 0 denkleminin gerçel kökü yoktur demiş Kök yoksa reel kök yoksa ne oluyordu delta 0'dan küçük oluyordu O halde delta'mız neydi b kare eksi 4 ac İşte bunun 0'dan küçük olması gerekiyormuş b kaç burada eksi 4 eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a'mız arkadaşlarım burada a artı 1 ve son olarak c'mizde 3 arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor 16 eksi 4'ü içeri dağıtın hatta 3 ile beraber 3 kere eksi 4 kaç yapar eksi 12 yapar eksi 12'yi biz burada içeri dağıtalım tamam mı küçüktür sıfır diye 16 eksi 12 a eksi 12 sıfırdan küçük dedik Şimdi 16'dan 12 çıktı kaç kaldı? 4. Eksi 12 A'yı karşı yatarsanız küçüktür. 12 A yaptı burası. Her iki tarafı 4'e bölerseniz 1 küçüktür 3 A yapar. A bakın 3 A 1'den büyükse A büyüktür 1 bölü 3 diyebiliriz artık. A 1 bölü 3'ten büyükse bu A sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 1 bölü 3'ten büyük en küçük tam sayı kaç arkadaşlarım? Tabii ki 1. O halde dördüncü sorumuzun cevabı da B seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. 5 sorumla. Kök eksi bir sayısı i'ye eşit olmak üzere. Yani sanal sayı birimini vermiş bize. Z1 eşittir 3 artı 2 i ve Z2 eşittir eksi 2 artı i. Karmaşık sayıları veriliyor. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle Z1'i şöyle gösterelim. Z2'yi de şöyle gösterelim. Bakın z1'in reel kısmı burası, z2'nin reel kısmı burası, z1'in imajiner kısmı 2, z2'nin imajiner kısmı 1. Z1'in imajiner kısmı yani 2 ile z2'nin imajiner kısmı yani 1'in toplamı 3 sür demiş. Vallahi doğru. Z2'nin reel kısmı eksi 2. İşte bununla z1'in reel kısmını yani 3'ü çarparsak demiş. 6 yapar demiş. -2 kere 3 -6 yapacaktı. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. 2 olanları silebilirsiniz arkadaşlar. 3. öncülde de, de Z1'in imajinerini yani 2'yi, Z2'nin imajinerine yani 1'e böldüğünüz takdirde 2'yi bulursunuz demiş ki biz de bulduk zaten o halde bu da doğru. Doğru cevabımız ne olacakmış? 5. sorumuzun C seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 6. soruya. Bir öğrenci x kare artı 2x -6 eşit 0 denklemini tam kareye tamamlama yöntemini kullanarak aşağıda verilen 5 adımda çözmüştür öğrenci denklemi eksik yaptığına göre ilk adım ilk hangi adımda hata yapmıştır diye sorulmuş bakalım x kare eksi 2x Bak burada ne şu denklemi çözüyoruz değil mi x kare artı 2x -6 bunun tam kare olabilmesi için ne gerekiyor x kare artı 2x artı 1 olsa çok güzel olurdu ama yok Burada eksi 6 olabilmesi için arkadaşlarım ne yapacağız? Hatta ve hatta eksi 6 burada kalmış bakın. Vatandaş her iki tarafa 1 eklemiş aslına bakarsanız. Tamam doğru birinci adımda bir sıkıntı yok. Devam ikinci adımda. X kare eksi 2 x artı 1 şu eksi 6'yı karşı yatarak 7'ye eşit demiş. Burada da bir sıkıntı yok. Sol taraf x eksi 1'in karesidir demiş ve 7'ye eşittir demiş. Burada da bir sıkıntı yok. Her iki tarafın karekökünü almış x eksi 1 eşittir kök 7 demiş. Daha sonrasında da şu eksi 1'i karşıya atıp x eşittir kök 7 artı 1 demiş. Evet bir eksiklik var burada. Ama bu eksiklik nereden kaynaklı diyor. Dördüncü adımdan kaynaklanıyor. Peki sebep? Dördüncü adımda sevgili arkadaşlar 3'den 4'e geçerken her iki tarafın kare kökünü alıyorsunuz ya. Her iki tarafın kare kökünü aldığınız takdirde sol taraf mutlak değer içerisine dışarı çıkar. Çünkü negatif mi içerisi pozitif mi biz bunu bilmiyoruz. Yani x eksi 1'in negatif mi pozitif mi olduğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bundan kaynaklı arkadaşlar ne yapmamız gerekiyormuş bunu mutlak değer dışına, dışı, mutlak değer içinde çıkaracağız ve eşittir kök 7 diyeceğiz. Peki neden eksik bulmuş? Çünkü x-1'in mutlak değeri kök 7 ise x-1 ya kök 7'dir ya da x-1 eşittir eksi kök 7'dir. Köklerimizden bir tanesi aynı çocuğun bulduğu gibi kök 7 artı 1, diğeri de eksi kök 7 artı 1 olacaktı arkadaşlarım. Biz artık gerisiyle işimiz yok. Ben sadece size biraz daha bilgi göstermek için bunları anlattım. Dördüncü adım hata aldı arkadaşlarım. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktı diyebiliriz 6. sorumuz için. Ve geçtim 7'ye. Kısa kenarı uzun kenarından 6 santim daha kısa olan bir dikdörtgenin alanı 27 santimetre kare. Şimdi bir tane dikdörtgenimiz varmış ve bu dikdörtgenin Kısa kenarı uzun, uzun kenarına 6 santim kısa. Yani ben buraya x dersem arkadaşlar uzun kenarına kısa kenarımız bizim x, x 6 olacakmış. Ve diyor ki bunun alanı 27 cm, santimetre kare. Bunun alanını ben nasıl buluyorum? Kısa kenarla uzun kenarı çarparak elde ediyorum. O hali arkadaşlar x ile x-x-6'nın çarpımı demek ki neymiş? 27'nin ta kendisi. Bu dikdörtgenin çevresi sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım x'i elde edebilir miyiz? Bir bakalım. İçeri dağıtıyorum. x kare 6x. 27'de bu tarafa atalım. Eksi 27 eşittir 0'ı çaktık buraya. Ben burayı x'e x. Burayı da eksi 9'a artı 3 şeklinde ayıracak olursam. 2 tane x değeri bulurum. 1 eksi 3. ikincisi 9. Şimdi arkadaşlar. Burada x'in eksi 3 olma gibi bir lüksü yok. Neden? Çünkü x uzunluk arkadaşlar. Burası eksi 3 olursa hatta burası da eksi 9 olur. Böyle bir şey imkan yok. Hiçbir uzunluk ölçüp de. Eksi 9 cm buldunuz mu? Bulamazsınız. O halde arkadaşlar x 9'muş diyebiliriz. 9 hiçbir sıkıntı yaratmıyor bakın. Uzun kenar 9 kısa kenar 3 oluyor. Bize bu dikdörtgenin çevresi sorulmuş. Burası 3 burası 9 oluyorsa. 9 burası 9 burası 18. 3 burası 3 burası 6. Toplarsanız bu dikdörtgenin çevresi 24 cm gelir. Cevabımız da D seçeneği olur. Ve arkadaşlar farkındaysanız 28. sayfamızda bitirdik. Artık geçiyoruz nereye? 29. sayfaya. 8. soru. 4x kare eksi 6x artı 8 eşit 0 denkleminin kök değer kökler toplamı t ve kökler çarpımı ç'dir. Buna göre kökler toplamı ile kökler çarpımının toplamı kaça eşittir diye sorulmuş. Pekala. Şimdi kökler toplamını hemen bulalım t'yi. Burada yani hani şey gibi düşünün. Nedir onun ismi? Kelime çok Yoksa soru çok basit. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b'miz burada ne arkadaşlarım? 6. A'mız 4. Artı kökler çarpımımız c'de 8 bölü 4'tür. İkisinin toplamı sorulmuş. 6 ile 8'in toplamı 14 bölü 4 yapar. Her ikisini 2 ile sadeleştirirseniz 7 bölü 2 karşımıza cevap olarak çıkar. Doğru cevabımız da C seçeneği olur sevgili gençler. Ve 9. sorumuza geçtik. 9. sorumuzda köklerinden bir tanesini vermiş bize 1 eksi kök 3 diye. Rasyonel kat ikinci dereceden denklendirmiş. Rasyonel kat olduğu takdirde köklerinden bir tanesi eğer rasyonel değilse... Diğer kök o kökün eşleniğidir demiştik konu anlatımında O halde arkadaşlarım köklerimizden bir tanesini bir eksi- kök 3 olarak vermiş ya bize diğer kökümüz bir artı kök 3 olmak zorunda Peki bunların toplamından kökler toplamını bulurum bunları toplarsanız 2 gelir Peki bunların çarpımından da kökler çarpımını bulabilir miyim Peki tabii bulurum bunu nasıl bulacağız arkadaşlarım İki kare farkıyla çarpılır Bunlar bir eksi- kök 3 ile bir artı kök 3 çarparsanız bir'in karesi eksi kök 3'ün karesinden yani bir eksi 3'ten 2 eksi gelir Kökler toplamımız 2 ve kökler çarpımız eksi 2 ise ben bir denklemi nasıl yazıyordum? x kare eksi tx artı eşittir 0 biçiminde yazıyordum. O halde t'yi de ç'yi de biliyoruz. x kare. t'miz 2'ydi bakın. Eksi 2x. de eksi 2'ydi. Eksi 2 eşittir 0 diyeceğiz. Yani buradan cevabımız sevgili arkadaşlarım A seçeneği olacaktı diyebiliriz. 10. sorumuza doğru yollandık bakalım. x kare eksi 4x artı 5 Neye eşitmiş sıfıra ve bu denklemin köklerinden bir tanesi kaçmış x1 Buna göre x1'in karesi eksi 4 x1 artı 13 ifadesinin değeri soruluyor Madem x1 benim köküm o halde bu denklemi sağlamak zorunda x1'i götürüp yerine yazacaksın yani yazalım hadi x1'in karesi eksi 4 tane x1 artı 5 eşittir sıfırı dedim ben buraya Şimdi dikkat et x1'in karesi eksi 4 x1'i ben az önce bir ifadenin içinde daha okudum. Nerede? x1'in karesi eksi 4 x1. Çok güzel. O halde ben bunu istiyorsam 5'i karşıya atarım. Ve derim ki x1'in karesi eksi 4 tane x1 eşittir. Eksi 5'tir yazarım. Tamam mı? Madem burası 5'e eşit. 13 daha ekle. Bunun sonucu kaç olur diye sormuş. 5'e 13 eklerseniz sonuç 8 olur. Doğru cevap da D seçeneğine verilmiştir dersiniz. 11. soru. Sanal sayı birimi i olmak üzere Z karmaşık sayısını bize vermiş demiş ki Kök eksi 1 E burası i idi Kök eksi 25 E burası da 5 i idi Kök eksi 36 E burası da 6 i idi Artı kök 16 Kök 16 4 saate. o bildiğimiz kök 16 Peki çarpalım hadi bunları i ile 5 i çarptım 5 i kare geldi 6 i'yi de çarparsak 30 i küp gelir Artı bir de 4'ümüz var. 2 küp neydi arkadaşların Eksi i miydi? Yani şöyle diyebilir miyim? 4 bu karmaşık sayının reel kısmıdır. 2 küp eksi i olduğu için eksi 30 i de bunun imajiner kısmının i'li halidir. Bu da neye eşitmiş? Z'ye eşitmiş. Tamam şimdi bana demiş ki bu sayının reel kısmını 2 ile çarp. Real kısmı 4'tü. 2 ile çarptığımız 8. Ve bunun üzerine imajiner z'yi ekle demiş. İmajiner z'miz de bizim eksi 30'du. Ben bunun üzerine eksi 30 eklersem doğru cevap karşıma çıkacaktır. Eksi 30 artı 8 daha eksi 22 yapar. Doğru cevabımız da e seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım bu sayfanın da sol sütununu bitirdik. Geçtik sağ sütünün en başına 12. soru 1, 2, 3, 4, 5 tane sorumuz var. X artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı x artı 3 eşit. Bu denklemin kökler toplamı sorulmuş bize. Şimdi bakın burada şöyle yapacağız. Sol tarafta görüyorsunuz ki x artı 3 çarpı x eksi 1'imiz var zaten. Şu x artı 3 ifadesinde sol tarafa bunların yanına atacağım. Yani şu şekilde geçecek bu da eşittir 0 dedik. Daha sonrasında görüldüğü üzere x artı 3 ve x artı 3'ler ortak. Madem bunlar ortak ben bunları ortak çarpan parantezini alırım kardeşim. Bunu aldık şurada ne kaldı x 1 kaldı burada ne kaldı eksi 1 eşittir 0'ı çaktım ben buraya o halde x 3 çarpı x bakın x 1 1 ne yapar 2 yapar eşittir 0 dediniz sonrasında da x artı 3 0'dır ya da x eksi 2 0'dır mantığıyla hareket ederek x 3 0 ise x eşittir 3'tür x 2 0 ise x eşittir 2'dir diyorsunuz. Köklerin toplamı sorulmuştu. Eksi 3 ile 2'nin toplarsanız sevgili arkadaşlarım. Eksi 1 yapar ve 12. sorumuzun cevabı ortaya çıkar. Cevap C idi. Şimdi 12. soruyu farklı bir şekilde çözebilir miyiz? Pek tabii çözeriz. Daha pratik yöntemleri olamaz mı? Belki daha pratiktir ama yine de biz çözelim. Şöyle arkadaşlarım. Şunu içeri dağıtın bakalım. X kare artı 2x eksi 3 eşittir. X artı 3 dediniz mi? Dediniz. Şunları aldınız şu tarafa fırlatın. X kare. Bakın 2x, eksi x diye geçti bu tarafa, artı x geldi, eksi 6 oldu, eşittir 0 mı? Evet, peki böyle bir denklem varsa artık elimizde, bunun kökler toplamı sorulmuş. Kökler toplamı eksi b bölü a ile bulunabiliyordu, o halde eksi 1 bölü 1'den doğru cevabımız eksi 1 olacaktı diyebiliriz. Birinde kökleri bularak kökler toplamını bulduk, ötekinde kökleri bulmadan kökler toplamını bulduk. Hangisi sınav esnasında aklına geliyorsa, tabii inşallah kısa olanı gelir, sen de bir an önce kurtulursun sorudan. Ve doğru bir net çıkarırsın yani. yani 20 sarıgıda net çıkarabilirsin. Bir dakika daha net çıkarabilirsin. Hangisi daha kıymetli? Bence birisi 3 kat daha kıymetli. 13. soru. 13. soruda x kare eksi 6 x eksi 12 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre x1'in karesi eksi 8 x1 eksi 2 x2 ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bakın. x1 bu denklemin kökü ise götürelim x gördüğümüz yere yazalım. Bunu... İkinci dereceden denklemler konu anlatımında da vardı arkadaşlarım Buna benzer bir örnek Onu anladıysan bunu hayli, hayli çözmüşsündür zaten Tokatlamışsındır X1'i götür yerine yaz X1'in karesi Eksi 6 x1 eksi 12 eşittir Sıfırı bulduk Şimdi burada X1 kare eksi 6 x1'i yalnız bırakıyorum X1 kare eksi 6 x1 Eksi 12'yi karşıya atarsanız eşittir 12 gelir burası Daha sonrasında da bize sorulan kısımda biraz oynamamız lazım. Haşır neşir olmamız lazım orayla. Hadi oynayalım. Şimdi bakın. X1'in karesi. Eksi 8 x1 yazıyor ya. Bak iyi dinle orayı. Eksi 6 x1 yazdım. Eksi 2 x1 daha yazdım ki haksızlığa uğramasın. Eksi 2 tane x2 dedim. Şu kısım neymiş arkadaşlarım? Orayı bulduk biz. 12'ymiş. Daha sonrasında eksi 2 parantezin alırsanız burayı da. X1 artı X2'nin ta kendisi gelecektir. Peki bu X1 artı X2 ana nereden tanıdık geliyor? Kökler toplamıydı değil mi burası? Madem kökler toplamı o zaman kökler toplamını şuradan bulalım. Eksi B bölü A'dan. Eksi eksi 6 bölü 1 6 yapar. Yani burası 6'ymış. Bakın 12 eksi 2 kere 6 kaç yapar? Eksi 12 yapar. 12 eksi 12 kaç gelir? 0. E cevabımız büyümüş arkadaşım Cevabımız C seçeneği olacakmış 13. sorumuz. Ve geçtiğim 14'e. E sanal sayı birimi olmak üzere i üzeri 4'ten başla i üzeri 10'a kadar bunları bir güzel topla demiş. Bu toplamın değeri kaçtır diye soruluyor şimdi. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Eğer ki i üzeri 1'den başlamış olsaydık i kare, i küp diye başlamış olsa olsaydık 1'den 100'e kadar 100 tane sayı var ve ben karmaşık sayıların sonlarına yakın size bir not vermiştim demiştim ki bu i'nin kuvvetlerinden Üstlerinin ardışık dört tanesini toplarsanız sonuç hep sıfır olur. 8 tanesini toplayın gene sıfır olur. Dördün katı kadar olan i'nin kuvvetlerini topladığınız takdirde ardışık olanları cevap hep sıfırdır. Şimdi i üzeri 1'den başlamış olsaydık bunun cevabı sıfır olacaktı. Ama ama ee, biz şunların olmadığını biliyoruz. Madem öyle sıfırdan bunların toplamını çıkaralım biz. Yani i artı i kare neydi? Eksi bir. Artı e küp neydi? Eksi i. İşte bunları çıkaracağız. Peki i ile eksi i'nin toplamı ne? Sıfır zaten. O zaman ben sıfırdan eksi 1'i çıkarmam gerekiyormuş. Eksi eksi 1 kaç yapar? Artı 1 yapar. O halde cevabımız ne olur? 1 olur sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap 14. sorumuzun cevabı c seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet 15. sorumuz için çözmeye başlayalım bakalım. Son artık 2 sorumuz var. Sondan ikinci soru 15. soru. x kare eşittir 4x denkleminin köklerinden birisi m x kare eşittir 25 denkleminin köklerinden birisi ne olduğuna göre m artı n toplamı hangisi olamaz? Bir kere x kare eşittir 4x demiş ya bunu bu tarafa atalım bir x kare eksi 4x eşittir 0 olsun. x parantezinde x eksi 4 eşittir 0 diyelim o halde x ya 0'dır ya da 4'tür diyeceğiz. Bunlar 1, 2 x kare 25 ise x ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Şimdi bakın birinci denklemin kökleri 0 veya 4 İkinci denklemin kökleri 5 veya Eksi 5 arkadaşlarım Şimdi m artı n bunlardan birisi m Bunlardan birisi de n ise m artı n toplamı hangisi olamaz diye sormuş Bakın tek tek toplayacağız Sıfırla 5'i toplarsanız eğer Yani m buysa n buysa ikisini toplarsanız 5 olabilir 5 gitti Sıfırla eksi 5'i Toplarsanız doğru cevap eksi 5 De olabilir eksi 5 de gitti Peki 4 ile 5'i toplarsanız Cevap 9 da olabilir 9 da var Şıklarda Peki 4 ile eksi 5'i toplarsanız doğru cevap eksi 1 de olabilirdi. Eksi 1 de var şıklarda. O halde cevabımız ne olamazmış arkadaşlarım? Denizli seçeneği olamazmış. Pekala. 16. ve son soru. M pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. 2x kare artı 2. Mx eksi 1 eşit 0 denkleminin kökleri farkı 3 olduğuna göre. M kaçtır? Kökler farkının mutlak değeri diye bir formül vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Hani neydi? köktel delta bölü mutlak değer aydı. Öncelikle delta'yı bulacağız o zaman. Deltamız neydi? B kare eksi 4ac idi. Peki burada B kaç? 2m. 2m'nin karesi 4m kare eksi 4 çarpı a'sı 1 pardon 2, c'si de eksi -1. Ve kökler farkının mutlak kökler farkının bulabilmek için mutlak değerini bulmak için delta'nın kare kökünü alıyorsunuz. Ve bunu neye bölüyorsunuz arkadaşlarım? Mutlak değer a'ya. Yani 2'nin mutlak değeri olan 2'ye. Eşittir ne oluyor? Bu da 3. 2 kere 3 kaç yapar? Hop hop 6 mı yapar? Yaptı valla. Güzel. Şimdi bu köklü ifadenin sonucu 6 ise içerisi kaçtır arkadaşlar? Söyleyin. İçerisi 36'dır. Madem öyle 4 m kare. Şurayı bir çarpalım mı sizde? Eksi 4 kere 2 eksi 8 yapar. Eksi 8 de eksi 1'i çarpın 8 yapar. Artı 8 36'nın 36 ta kendisiymiş. O zaman 4 m kare eşittir. 8'i karşıya atarsanız ne gelir? 28 gelir. Her iki tarafı 4'e bölün. m kare eşittir. 7 olur. Peki m kaçtır arkadaşlarım? Ya kök 7'dir ya da eksi kök 7'dir. Bana ne demiş soru? m pozitiftir demiş. O zaman eksi kök 7'ye bay bay diyeceğiz. m kaçmış arkadaşlar? Kök 7'nin ta kendisiymiş. Evet. Şöyle size gül cemalimizi... Büyükçe gösterelim, Aynen. Şimdi arkadaşlar small testi çözdük. Artık konuyu hızlı bir şekilde tekrar etmiş gibi oldun as aslına bakarsan. Nereye geçeceğiz? Medium testi. Orada biraz ustalaşacağız arkadaşlarım. Ee, medium testi ustalaştıktan sonra da böyle alnımızın terini temizleye temizleye large testi çözeceğiz sizle beraber. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derse katıldığınız için çok sağ olun. Yapamadığınız soruları öğrettiysem ne mutlu bana. Ve sevgili arkadaşlarım, sonraki videoda Medium testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayalım lütfen. Unutmayın.